Selam oğlak arkadaşlarım. Nasılsınız? Ben Şengül. İnşallah iyisinizdir. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili oğlak arkadaşlarım, sizler için Kasım ayı genel yorumu yapacağım. Kahvem belli zaten, tarotumla belli. Bakayım benim sevgili oğlak arkadaşlarımın Kasım ayı nasıl geçecek? Aşk hayatı, iş hayatı, sağlık durumu vesaire derken hmm, oğlağa gelene kadar... Pek diğer burçlarda görmedim açıkçası. Aman Allah'ım becerikli oğlaklarda nazar olmaz mı hiç? Bu da neyinnesi? nesi? Gözünüzü seveyim ya. Bu nedir sevgili oğlaklar? Lütfen söylemiştim ama bilmiyorum. Sizin burcunuzda bunu söyledim mi? Nazar Ramazan gibidir. Gider tekrar geriye gelir demiştim değil mi canlar? Evet siz başlayın okumaya şimdiden. Hmm, çok güzel balıklarınız var. Üst üste kuşlarla birlikte. Hmm. Evet güzel harika bakın balıklarınız aman Allah'ım üst üste resmen üst üste görün balıklarınızı kuşları da görün yanında aman Allah'ım çok güzel bu bir mirasla alakalı haberler olabilir sürprizli haberler alacaksınız önce oradan başladım hadi bakalım sevgili oğlak arkadaşlarım gerçekten sizi Kasım ayı içerisinde maddi manevi kuşlarımız da çok tombul çıkmış Gecikmiş mutluluklar da olabilir. Pek kelebek göremedim ama gecikmiş mutluluklar da olabilir. Hiç beklemediğiniz yerden sürprizli haberler alacaksınız ya. Çok güzel. Böyle güzel çıktığında vallahi sizlerin adına ben de seviniyorum. Çok güzel çıkmış. Şanslarınız var. Harika. Hmm. Şöyle bir çevirelim canlar. Güzel. Adında C harfi olan arkadaşlarım. Sizler zirve yapıyorsunuz. Yine I harfi olan arkadaşlar. Evet sizler zirveyi yapıyorsunuz. Kariyerde zirve yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Çok güzel çıkmış. Adında yine T harfi H harfi olan. Diğeri de Y olsa gerek. Onu tam olarak anlayamadım. Canlar biraz küçük çıkmış. Zirveyi yapıyorsunuz. Aşk hayatında da iş hayatında da gidiyorsunuz zirveye doğru. H ve T harfindeki oğlak arkadaşlarım. Güzel yere doğru gideceksiniz. Ah canlarım benim çok güzel. Oğlaklar budur. Onlar bunu hak ediyor derken. Bu da neyin nesi? Durun anlatacağım. Onu anlatacağım size de. Evet. 1.5 iki yolunuz çıkmış. Hatta 2.5'a dönüştü şu anda. Damla aktığı için 2.5'a dönüştü. İş hayatıyla alakalı. Aşk hayatıyla alakalı. Yurt dışı olabilir yurt içi olabilir bakın şurada hemen temiz bir şekilde çıkmış karşılıklı görüşmeler anlaşmalar nişan düğün o yolda küçük küçük balıklar da çıkmış hatta bir tane koyununuz da çıkmış sevgili oğlaklar çok güzel kenarlarında iki tane üçgenin olması bu daha şansa doğru gideceklerini söylüyor buradaki oğlak arkadaşlarımın güzel yere doğru gideceksiniz. Çok güzel ya valla güzel çıkmış. Fena değil. Güzel çıkmış. Tamam buralarda bir karmaşalar var. Bakacağız şimdi onlara. Güzel. Harika yere doğru gidiyorsunuz. %30 civarı diyebilirim. 2,5 ama %30 yapalım biz bunu. %30 civarı Kasım ayı içerisindeki oğlak arkadaşların da bayansınız. Sizler hayalinize kavuşacaksınız. Çünkü bu şekil. Hayale kavuşmaktan söz eder. Şekli de söylemeyeceğim, söyleyemem çünkü bu şekil çok ilginç. Az öncelerde de bir burca geldi, ondan öncekinde de bir burca geldi, çok ilginç. Vallahi hayret bir şey. Bu şekil geldiği an hayalinize kavuşacaksınız demektir. Canlar, keşke gönül ister ki yüzde yüz bütün sevgili oğlaklarımız buna kavuşsunlar ama olmuyor. Her şey sırayla yüzde otuz civarı arkadaşlarımız hayallerine kavuşuyorlar. Hmm, ben şimdi burada bir şey gördüm canlar. Bir şey dikkatimi çekti. Sevgili Oğlak arkadaşlarım, ah benim güzel insanlarım, hepinize söylemiyorum. %6-7 civarı Oğlak arkadaşıma söyleyeceğim bunu. Şimdi bakın çok ilginç. Kalemim olsaydı da ben size bunu yakından gösterseydim. Sevgili Oğlak arkadaşım, sizin kafanız kafa kafa. Kafanız kalbe dönüşmüş. Güzel Kafa kalbe dönüşmüş ama dünyanıza aldığınız, bakın dünyanıza aldığınızı görün. Ayıyı görüyor musunuz? Ben göremiyorum bu kez. Ben buradaki ayıyı görün, bakın. Dünyanıza aldığınız kişi, temiz zannettiğiniz kişi, tamam, arka taraf temiz gibi duruyor ama geçelim onu. Ayıyı görün. Sarmışsınız, kucaklamış vaziyettesiniz. Yanlış anlamayın sevgili oğlaklar ya eş bu insan ya nişanlınız ya sevgiliniz ve üstelik çevresinde çizmiş durumdasınız bakın böyle halka içine almışsınız bu insanı diyorsunuz ki ben doğru insanı buldum doğru mu bu ayı doğru mu ah be değil asıl doğru insana kusura bakmayın söylemek durumundayım. Kalemim olsaydı da gösterseydim size. Ben de bıraktım kalemi elimden ya. Niye böyle olucanlar? Kafamı karıştırdığını tık tık tık ses yapıyorsun diye. Ben de verdim kalemi. Doğru insan kim biliyor musunuz? Ah benim oğlakçıklarım. Çevirelim mi? Nerede? Şimdi size döndürdüğümde ben göremiyorum. Buyurun. Getiriyorum. Geliyor, geliyor. Temiz kalbi görün. Gördünüz mü sevgili oğlaklar ya ben arkadaşlar fal mı bakıyorum fal mı öğretiyorum anlamadım ki Şengül kaçmaz öyle şeylerden gerçi bana kızıyorlar ya niye falan diyorlar ama Ne yapayım ben böyleyim Temiz kalbi görüyor musunuz sevgili oğlaklar Temiz kalp nerede ayıyı kucaklamışsın bak burada Temiz kalbe de sırtını dönmüşsün bu nedir benim sevgili oğlağım zannediyorsun ki doğru insanı ben buldum. Ah benim güzel kardeşim hakikate sırtını çevirmişsin dünyadan haberin yok. Ayıya sarılmışsın. Ah benim güzel kardeşim bak gördün mü ayıyı gör kafan kalp olmuş. Yani zannediyorsun ki ay en kral birine ben aşık oldum. Ya olmaz mısın hiç bizzat tescilliyorum yani. Ne tarafta kaldılar bunlar ha, bu tarafta gör gör kimi bulduğunu gör kalp ne tarafta sen ne taraftasın ondan sonra Şengül sen çok konuşuyorsun diyorlar bana konuşurum tabii ki açıklama yapıyoruz bak gözümüzle bizzat gösteriyorum yani değil mi canlar bir daha tutayım da şimdi benim tanıdığım bazı oğlak arkadaşlarım var da biraz da onlara yapıyorum ben bunu şimdi kimse kusura bakmasın. Böyle kendini biraz yani neyse kurcalamıyorum ben severim oğlakları her zaman söylerim. Evren işte böyle yapıyor. Sevgili oğlak arkadaşım tanıdığım oğlak arkadaşım. Bak doğruyu bulmamışsın. Yanlışı bulmuşsun. Ayıya sarılmışsın temiz kalp başka yerde. Yazık çok yazık. Keşke bunu sen de görseydin. Beni izleseydin de sen de görseydin bunu. Affınıza sığınıyorum sevgili oğlaklarım. Ben sizleri her zaman süper anlatmışımdır değil mi? başka severim. Özlerinde dürüst insanlardır. Başarılı insanlardır. Çok beceriklilerdir. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yalanı dolanı sevmezler. Özünüz budur. Benim kızım da oğlak. Oradan da biliyorum. Ama mutlaka böyle arada küçük çaplı naneler çıkıyor. İşte o nanelerden biri de bu arkadaşımız. Ya gördün mü? öyle olsun hadi bakalım mutluluk diliyoruz başka bir şey demiyorum bizzat da görün istedim canlar balıklarınızı görün üst üste çıkmış şanslarınız var sevgilim oğlak arkadaşlarım ah benim güzel oğlakçıklarım ya onların bayanları da çok başarılıdır marifetlilerdir özlerinde dürüst insanlardır onlar ben ne yalan söyleyeyim şimdi bir tanesinden de bir zarar görmedim ki Doğruya doğru arkadaş. Kuşlarımız tombul tombul geliyor canlar. Yüklü geliyor. Hani gönül ister ki bütün oğlak arkadaşlarımız. Aman Allah'ım. Konuyu kesiyorum. Konuyu kesiyorum. Sizin nazar. Sizin nazar takılıyor. Bir yol halinde yukarıya doğru çıkıyor. Şuna ben bir bakayım canlar. Şuna ben bir bakayım. Hmm. Şimdi söyleyeceğim. Bakın ben genelde cinsiyet vermem ama. Bu kez vereceğim size nazar değdiren bayan. Bayan cinsiyetinin nazarı var üstünüzde. Böyle bir şey yok. Nazardan yukarıya resmen yılan çıkmış. Yılanın üstünde de kimse kusura bakmasın etekli bir bayan oturuyor. Bayan kadın nazarı var üstünüzde. Sevgili oğlaklar. Oo, olabilir. Şimdi nedir bu? Ben her zaman söylerim. Oğlak bayanları çok şeydir. Beceriklilerdir. On parmaklarında on marifet vardır. ya doğru bitti bu kadar. Bir bayan sizi kıskanabilir. Hem cinsiniz. Yakışıklı bir oğlak beyisinizdir. işinizde gücünüzde sizi kıskanabilir. Sizden etkilenebilir. Bundan dolayı da nazar değdirebilir. Bunu da hatırlatmak istedim canlar. Şimdi dönelim. Az önceki vakkaya takıldık kaldık. Neyse öyle olsun. Hadi bu kezlik böyle olsun. Gelelim sağlığınıza. Biraz sağlıkla alakalı. Hani kötüsünüz de mi? de ben size. Mücadele içinde olan arkadaşlarım var. Hastane hastane dolaşıyorlar ilaç arıyorlar dertlerinin dermanını arayan arkadaşlarım çıkmış burada formüller yaratacaksınız çok fırsatlar elinize geçecek sizin bu fırsatları değerlendireceksiniz canlar merak etmeyin öyle kötü bir şey çıkmamış biraz mücadele içindesiniz yani arayış içine girmişsiniz enerji süper süper çıkmış enerjiniz biraz maddi olarak hafiften böyle bir denge kaybınız meydana gelebilir sizin hiç merak etmeyin tabii fazla harcama da yapmayın da öyle Şengül'ün aklına uyup da bunu söyleyerekten Kasım ayının 3. haftası itibariyle yavaş yavaş size de güzellikler gelecek. Bir şeyleri kabullenici olacaksınız. Canlar genelinize bunu söylüyorum. İş hayatınız mükemmel çıkmış. Gerçekten bir doyum var, bir mutluluk var. Kötü bir şeyler yok. Evliler fena çıkmamış iyi çıkmış biraz bazı arkadaşlarım kuşkulu bir vaziyetteler acaba beni aldatıyor mu gibilerden ama yok pek öyle bir şey görülmüyor burada eşiniz size hayran hiç merak etmeyin eşinizin size hayranlığı var sıkmayın canınızı güzel bir birliktelik devam ettireceksiniz siz merak etmeyin küslerinize gelince canlar küslere gelince küsler biraz tuhaf çıkmış burada sizin karşı ex partnerleriniz Şöyle tuhaf çıkmışlar aslında sizi istiyorlar eks partnerlerini sevgili oğlak arkadaşlarım hayret bu kez burcun adını karıştırmadım sevgili oğlaklar ex'leriniz sizi istiyor ama gelin görün ki hamle yok. Harekete geçmiyorlar ama verimlilik gelecek gerçekten bir canlılık gelecek çevresi yavaş yavaş açılmaya başlamış bir verimlilik gelecek. Bu sizin karşı partnerlerinizle bir sirkinip onlar da kendilerine gelecekler. Üstlerin ağırlık var ağırlık. Merak etmeyin. Tamam beklentilerinize gelince beklentilerinizi karşılayacaksınız. Merak etmeyin güzel haberler. Sürprizli haberler sizleri bekliyor. Tamam. Mahkemesi olan arkadaşlar biraz daha biraz sizi mücadele bekliyor. Biraz daha böyle kendinizi ispatlamanız lazım. Ispatladığınız takdirde tamamdır. Size doğru da güzellikler gelmeye başlayacak şimdi tabağınıza bir bakalım sevgili oğlak arkadaşlarım böyle yapayım ki dibine çökmüş olan telvemiz yerinden oynasın değil mi? buyurun simsiyah kömür madeni gibi değil mi canlar? sıkıntı yok açılıyor ama açılacak şimdi peçetemi de alayım da masa örtüsünü mahvettim peçetenize de bakalım Aa, ya arkadaşlar çok ilginç bakın ben bu kez şöyle tutuyorum şekil çıkartıyorum şekilde bakın peçetede dahi şekil çıkıyor diğer sizden önceki burçlara da baktım onlarda da şekiller çıktı onların da yorumunu yaptım İnanılır gibi değil bakın aynı şekliyle burada bayanlarımız çıktı sevgili oğlak bayanları lütfen boynunu bükme Kendini mahrum hissetme Özellikle de aman Allah'ım Yok böyle bir şey Aşk hayatında kendini mahrum hissediyorsun Geleceğiz O kısma geleceğiz Kendini mahrum hissediyorsun Dur dur dur, dur. Hmm. Evet Mahrum hissediyorsun kendini hmm. Çok ilginç Buyurun Şekiller çıkıyor canlar Peçeteyi de bıraktım yan tarafa Yine adında F harfi olan arkadaşlarım. Hmm, F'ler biraz ağırlıkta. T harfi olanlar. I harfi olan sevgili oğlak arkadaşlarım. L harfi. L harfi tamam. Sıkıntılısın güzel kardeşim. L harfinde olan oğlak arkadaşlarımız kariyerle alakalı sıkıntıları var. Ama karamsarsın. Güzel kardeşim. Bakın sizin İ harfiniz yukarıya bakıyor tepe taklak olmamış anlatabiliyor muyum harfin tepe taklak olmuş bak burada L harfin tepe taklak oysa kariyerin senin elinde senin elinde güzel kardeşim karamsar düşünme olaylara karamsar olumsuz bakma bundan dolayı oluyor bu yoksa güzel giden şeyi göremiyorsun karamsar düşündüğün için F harfindekiler sizler de ağırlıktasınız T harfi neyin kafasını yaşıyorsun güzel kardeşim Aynı şekliyle aslında tam feraha doğru gideceğin sırada olumsuz içinden çıkılmaz düşüncelerinle hemen balığın yanından bak kayıp gideceksin. Harfin ters dönmüş harflerin ters dönmesi evet karamsar düşünüyorsunuz bakın burada olmaz. Güzel canlar böyle düşünmeyin çok güzel balıklarınız çıkmış sizin. Kafa kafaya vermiş anlaşmalar var önce şu tepenizdeki ağırlığı bir atın. Her yerde güzel yere doğru gideceksiniz. Canlar şu sıkıntıları atın. Tamam. Karamsar düşünce asla yok. Hmm. Mahkemesi olan arkadaşlar çıkmış burada. Evet. Hmm. Mahkemesi olan arkadaşlarım. Yalnız şunu söyleyeyim size. Cinsiyet olarak söyleyeceğim bunu. Hani oğlak demeyeyim de. Oğlak veya karşı taraf. Hiç fark etmiyor. Bayan olan kazanacak. Tamam. Mahkemeniz çıkmış burada. Bayan olan arkadaşımız özellikle boşanma mahkemesinde çocukların velayetini alıyorlar. Bu arkadaşlarımız kazanıyor. Tamam mı? Beylerimiz arada kalmış. Sıkışmış. Yapacak bir şey yok. Bunları da söylemek durumundayım. Canlar kendinizi mahrum hissetmeyin. Sevgili oğlak bayanları sizler Kasım ayı içerisinde sevgili oğlak arkadaşlarım bayanlarınıza söylüyorum bunu özellikle. Bir ay Kasım ayı içerisinde sizler böyle bir şeylerden mahrum kaldığınızı düşünce Hep bu ruh halini taşıyacaksınız. Ben mahrumum. Hayır böyle bir şey yok. Sizler de güzel kardeşim. Şanslar geliyor zaten bu düşünceden dolayı bu karanlık buraya çökmüş. Bunları bir atacağız. Böyle bir şey yok. Beyler ise oğlak beyleri böyle nasıl diyeyim. Bugün başka yarın başka olacaklar. Değişkenlik gösterecekler. Değişkenlik gösterip sürekli böyle iletişim halinde olacaklar böyle bir ruh hali sizi bekliyor lütfen olumsuz düşüncelerden kurtul size gelen mesaj kendini mahrum hissetme anlatabiliyor muyum sevgili oğlaklar lütfen mahrum hissetmeyin şanslar size doğru geliyor ben burada yine bir şey daha gördüm bunu da yine benim sevgili oğlak arkadaşıma söylemek durumundayım bana kızmayın canlar Ah benim sevgili oğlak arkadaşım bak sen şimdi biraz böyle bir hafiften bir dengesizliğin oluşmuş senin burada sevgili oğlak arkadaşım. Şimdi bu kez de burada aslında geçmişte karşı tarafı kaybetme korkusu yaşamışsın bu kez de yanındakini kaybetme korkusu yaşıyorsun. Da ben de size şunu söylemek durumundayım yanındakini kaybetme korkusu yaşama karşı tarafın sizle işi bitmiş. Ya bu hangi burca gelmişti bugün bir burca daha geldi aynısı İnanılır gibi değil korku yaşama bir de içten içten ağlıyorsun karşı taraf gitmiş sizden gitmiş gitmiş mumla arasan bulamazsın o derecede gitmiş ya sizin bu insan ya şehir olarak ya ülke olarak uzağınızda bir yerde ve sizin bu insandan zerre haberiniz yok acaba ben yanımdakini kaybeder miyim gibi korkular içerisindesin mumla arasam bulamazsın gitmiş gitmiş 3 tane sürprizde tertemiz güzel haber alacaksınız bu aldığınız temiz haberler küçüklü büyüklüler canlar yani sizi böyle biraz dünya kadar mutlu edecek hiç merak etmeyin canlar karamsar düşünmüyorsunuz tamam mı kurtuluş kendinizi kurtuluşta hissedin içsel olarak kurtuluşta hissedin kendinizi mahrum hissetmeyin lütfen mahrum hissetmeyin sevgili oğlak arkadaşlarım tamam Au, macera bakın ben sevmem macera laflarımı sevmem sevmem ama yine de gördüm söyleyeyim sevgili oğlaklar kendinizi mahrum hissetmeyeceksiniz tamam mı olumsuz düşüncelerden kurtulun tek kelime mesajınız bu Bakın iş hayatında güzel yere doğru gideceksiniz canlar yıkın evet yıkın yenilenin yenilenin kader çarkı dönmeye başladı. Lükse doğru gideceksiniz hakkınız olanı alacaksınız diğer ikisi yaramaz onlara arkanızı dönün tıpkı burada gösterdiğim gibi ama gel gör ki bazı arkadaşım gerçeği göremiyor gerçek hakikat dururken ayıya sarılıyor yılana sarılıyor. Yapacak bir şey yok canlar. Yapacak hiçbir şey yok. Cazibe altındayız bakın. Mahrum hissediyorsunuz yine bayanlar ağırlıkta burada. Kötü alışkanlıklardan kurtulalım. Sağlık açısından söylüyorum. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak mükemmel çıktı canlar. Hakikaten çok güzel çıktı. Neymiş kötü alışkanlık? Kalbimizi yoran kimse onu hayatımızdan siliyoruz. Bu kötü alışkanlıktan kurtulmak demektir. Sigara, alkol gibi bunları sileceksiniz. Sağlığınıza yöneleceksiniz. Çünkü biraz mücadele içinde gördüm sizleri. Tamam çok güzel, harika çıkmış sağlığınız. Bakın kendinizi bir şeylerden mahrum hissediyorsunuz. Değil mi? Yapmayın bunu böyle düşünmeyin. Ama kötülerden kurtulun. O tamam. Aşk olarak geçmişi bitirin. Bitiyor geçmiş bitiyor kabullenmek demektir şanslı yere doğru gideceksiniz demektir aşk hayatınızla alakalı iş hayatınıza gelince bakın tıkır tıkır çalışıyorsunuz daha da enerji gelecek enerjiniz çünkü süper çıkmış burada sevgili oğlak arkadaşlarım süreyi aşmamak için biraz buradaki zatın vaziyetini size göstereyim diye biraz uzattım olayı evet uzattım ama olsun 15-20 dakikada dakika değil saymayalım gitsin evet sevgili oğlak arkadaşım güzel insan doğaya dön yürüyüş yap dışarıya çık kendini iyi hissedersin güzel çıktı şanslarınız süper merak etmeyin doğada kendi özünü kendi doğanı bulacaksınız gücünü ve aradığın tüm cevapları çek dışarıya bugün hava güzel duruyor canlar çıkın dışarı şöyle temiz haval alın sağlık olsun her şeyin hayırlısı olsun beden sağlığımız önemli boşverin gidenleri gelenleri evet sevgili oğlak arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Her şeyin hayırlısı. Bay.